İnsan hakları ile ilgili filmlerimizi yaparken aslında filmlerimizi sadece kendimiz için ya da haklarını savunduğumuz insanlar, bireyler için yaptığımızı düşünmeyelim. Biz aynı zamanda filmlerimizi takip edenler için esin kaynağı rolü oynayabileceğimizi lütfen unutmayalım. Gerçekten insanların merak ettikleri ve özellikle insanların hakları ile ilgili yapabilecekleri konusunda birçok şeyleri keşfedebileceklerine evet biz de yardımcı olabiliriz. Bir tür yaptığımız filmlerle onları insan hakları konusunda katılma davet etmiş oluyoruz. Lütfen bunu unutmayalım. Aynı zamanda insan hakları konusunda yapılabilecek, değiştirilebilecek şeyler konusunda cesaretlendirmiş oluyoruz. Görülür olmasını sağlıyoruz insanların, duyulur olmasını sağlıyoruz. Ve yaptığımız filmler vasıtasıyla aslında insan haklarını, insan hakları konusunda çalışanları güçlendirmiş, desteklemiş oluyoruz. Sonuçta amacımıza tutkuyla bağlanmış oluyoruz.